Hepinize merhaba arkadaşlar. Öğren bizimle kanalıma hoş geldiniz. Ben Arun. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar kanalımızın ilk eğitim videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Discord botu nasıl yapılır yani kendiniz Discord botu nasıl oluşturabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen videoya geçelim. Evet şimdi e, Google Chrome'ı açıyoruz arkadaşlar Google e, bir açılsın e, Google Chrome'dan e, Discord Developer yazıp e, en baştaki linke tıklıyoruz arkadaşlar e, burada tabii hesabınız varsa giriş yapmanız gerekir yoksa bot oluşturamazsınız e, giriş yaptıktan sonra da e, new application diyoruz e, botuna bir isim veriyoruz ben Crazy Bot diye adlandırıyorum create diyorum arkadaşlar. <gülüyor> E, oluşturduk burada gördüğünüz gibi şimdi botumuza e, resim yüklememiz lazım isterseniz yüklemeyin o size kalmış aslında basar üstünde bir resmimiz vardı e, onu yükledim save change diyorum resmimizi yükledikten sonra burada işimiz kalmadı bot kısmına geliyoruz arkadaşlar add bot diyoruz bunu bota çeviriyoruz bu arada bu public bot kısmının da aktif olup olmadığına dikkat edin genelde e, aktif değilse aktif edin e, sonra burada da bunu yetki veriyoruz. Yönetici yetkisini verdim ben. Türkçe çevirerek görebiliriz. İngilizcesini telaffuz edemiyorum. Ee, evet, yönetici yetkisini verdim ben buna. Sonra gelip burada client ID yani müşteri kimliğimizi kopyalıyoruz arkadaşlar. Ee, sonra yeni bir sekme açıyoruz. Bundan da Discord permission e, yazıp e, en üstteki linket kılıyoruz tekrardan. E, sonra burada bot'a istediğiniz yetkileri verin ben burada bunları veriyorum Siz istediğiniz etkileri verebilirsiniz arkadaşlar ee, verdikten sonra bu client ayrı kısmına bakın burada link aktifleri görüyorsunuz client ayrı kısmına ID yapıştırdıktan sonra link aktif oluyor ee, linke tıklıyoruz arkadaşlar <gülüyor> botu sunucumuza çağıracağız şimdi bizi burada yönlendiriyor evet gördüğünüz gibi burada ee, botumuz geldi burada sunucu seçim diyor evet, ben sunucu seçtim doğrula diyorum burada tabi ben robot değilim kısmı gelecek onu da şey yaptıktan sonra Bak, gördüğünüz gibi şimdi bildirim gelmesi lazım gelmedi yani ses geldi ama aslında bildirim kendisi gelmedi evet gördüğünüz gibi botumuz sunucumuza geldi arkadaşlar ee, şimdi bu bot aktif değil çevrim dışı e biz bunu nasıl aktif edeceğiz diye soracaksınız arkadaşlar şimdi size açıklama kısmında e, iki, iki tane iki veya üç tane link vereceğim arkadaşlar onları indireceksiniz birincisi e, en iyisi ben size buradan göstereyim node.j yazıp arkadaşlar buraya geliyorsunuz bu siteye giriyorsunuz arkadaşlar buna tıklayıp indiriyorsunuz kurulumunu da yapıyorsunuz arkadaşlar ben kurduğum için e, tekrardan kurmayacağım ee, umarım kurulumunu yapabilirsiniz bunların sonra ato, atom.io yazıp enter diyorsunuz arkadaşlar buradan da gelip dolanti bunun da kurulumunu yapıyorsunuz bunun kurulumu biraz uzun sürebilir bunları kurduktan sonra sonra bir de bilinçimiz daha olacak discord.js buna da sonradan geleceğiz arkadaşlar bunu indirmiyorsunuz yani indireceksiniz ama buradan böyle indir butonu falan yok. Her neyse biz oralara geleceğiz. şimdi masa üstünden <gülüyor> yeni bir klasör oluşturuyoruz arkadaşlar. Bunun ismini bot ya da herhangi bir bir şey yapabilirsiniz. Ee, buna geldik. Klasörü açtıktan sonra arkadaşlar Shift'e basılı tutarak e, sağ tıklıyoruz. Burada e, komut penceresiyle aç olacak sizde. Bende yok. Onun için ben burada Windows tuşuna basarak CMD'yi açıyorum arkadaşlar burda klasörün konumunu kopyalarak cd yazıp boşluk konumunu yapıştırıyorum enter'lıyorum e, bu arada siz Shift'e basılı tutarak sağa bastığınızda komut penceresi ile hani bu konumunu kopyalamanıza gerek yok arkadaşlar anladınız siz beni. sonra ben burada komut a yapıp cnc diyorum şimdi botumuzu oluşturacağız bu klasöre gördüğünüz gibi bu klasör boş arkadaşlar Şimdi buranın npm init yazıp enterliyoruz. Bu aradan node indirmediyseniz bu komutlar olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi botumuzun ismini istiyor bizden. Botumda bir isim verelim. Küçük harflerle yazın bunun büyük harf olmuyor. Ben bundan önce denedim olmadı ama belki olur bilmiyorum. Türkçe de kullanmayın kesinlikle. Enterliyoruz. Ve versiyonunu istiyoruz. Ben 0.0.1 diyoruz versiyonu da Description kısmını boş bıraktık. Buna da kod yazacağımız dosyanın ismini istiyoruz. bot.js diye ben yazıyorum. Ben buraya node no, node boşluk bot.js yazıyorum. Bunları boş geçiyorum. Author da botumuzun ismi oluyor. Bunda büyük harf kullanabilirsiniz. Kare zip bot yazdım. Büyük harflerle lisansa da ICG yazıp Enter diyorum ve yes yazıyorum. Enter diyorum. Şimdi klasöre geliyoruz. Bakın burada dosyamız oluşmuş. E biz şimdi cmd ile işimiz bitti. E yeni deyip metin mergesi oluşturuyoruz. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Sonra buradan gelip farklı kaydet diyoruz. E farklı de bot.js yazıyoruz buraya. Tüm dosyalar deyip kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi bunu buradan siliyorum. Bu buraya geldi. Şimdi ben e, Atom programını açacağım. Evet arkadaşlar bir kaç dakikalık aradan sonra tekrar geri dönüş bulunuyoruz. E, buradan gelip şimdi File Open Folder diyoruz. E, masaüstüne gelip oluşturduğumuz klasörü seçiyoruz. Klasörü aç diyoruz. Bakın burda bot.gc dosyamız geldi. Şimdi buraya kodlarımızı yazacağız arkadaşlar ama kodları yazmadan önce buraya gelip Discord Nota indirmemiz lazım burada example var örnek yani örnek kodlaması var ondan yararlanacağız tabii ki de ee, biz buraya npm install bunu kopyalayın ya da kopyalamanıza gerek de yok istediğiniz gibi yazabilirsiniz npm install ya da npm i de yazabilirsiniz yani install diye yazmanıza da gerek yok enter diye indirsini bekliyoruz burada şimdi indikten sonra kodlamamıza geçeceğiz gördüğünüz gibi indirme işlemi gerçekleşiyor Heh. gördüğünüz gibi indi hata şu bot bakın ee, burada node modulet diye bir klasörlerimiz geldi hata şimdi kodlama kısmına geçebiliriz ee, Atom'a geliyorum ee, şu daha yeni örnek kodlamayı Kopyalıyoruz, kopyalıyoruz arkadaşlar ee, yapıştırıyoruz Yapıştırdık şimdi client on ready yani bot hazır olduğu zaman yani ak aktif olduğu zaman cmd de bize burada bir mesaj verecek login as user tag kısmı botumuzun ismi oluyor verdiğimiz isim login yani giriş yaptı anlamında ee, biz burayı değiştirebiliriz ee, keyfimize kalmış ee, ben burada şey yapacağım Burayı silip sonuna yazsam. Şimdi botun ismi neydi? Biz botuna isim vermiştik hatırlamıyorum. Crazybot demiştik aynen. Crazybot giriş yaptı. Diyorum ve diyerek de kaydediyorum arkadaşlar. Read kısmı anlaşıldı umarım. E, mesaj kısmı da ad üstüne mesaj e, burada ne hani derim Şöyle ping yazıyor ya. Şimdi biz herhangi biri e, sohbet kısmına ping yazdığı zaman e, botumuz da ona pong diye cevap verdik. E, tabii biz botu koda şey yapmadık atarmadık Onu da şöyle yapacağız Yine buraya gelip e, bot kısmına tıklayın Token var kopyalayın e, buraya Buraya gelip bakın token kısmını böyle Yapıştırın sonra kontrol S diyerek de kaydedebiliriz Biz buraya ping yazdığımızda pong diye cevap verecek e, bakalım olacak mı şimdi biz ne yazmıştık ters komentar node boşluk bot.js yazmıştık e, aynısını yazıp enterlıyoruz şimdi bakın crazy bot giriş yaptı diye bize mesaj yolladı <gülüyor> bakın aktif oldu botumuz şimdi ben buraya ping yazdığımda bakın beni etiketleri harun pong diye cevap verdi ama ben e, diyelim siz etiketlemesini istemiyorsunuz burada msg repli yazıyor repli kısmını şenem tanrım kodlamada bir hata oldu arkadaşlar e, değiştirdim Umarım güzelmiştir Evet bin yazdım gördüğünüz gibi pong diye bana cevap verdi ama etiketlemeden cevap verdi biz bu bin kısmını istersek Selamünaleyküm o da bize aleykümselam diye cevap verebilir arkadaşlar şimdi Tekrar CTRLC yapıp botumu aktif ediyorum Evet botumuz yine giriş yaptı SA diyorum bana as cevap ver. Ama şimdi Bazı kişilerin göstermediği Bir kısım da var arkadaşlar Şimdi hani gelin Bunucunun yöneticisi e, siz bu mesajı attığınızda size tek cevap vermesini istiyorsunuz Yani onu nasıl ayarlarsınız beni anladınız umarım e, ben burada şimdi onu da göstereceğim aslında yazdıktan sonra anlayacaksınız istiyoruz e, if yazıyoruz e, sonra msg nokta e, e, nokta id diyoruz 3 tane eşit koyuyoruz arkadaşlar sonra Shift ikiye basarak iki tane kesme işareti açıyoruz içine e, ID'mizi yazacağız e, Discord'taki kendi ID'miz Sağ tıklayıp da olması lazımdır bir saniye Görünüme geliyoruz her neyse Görünüme geldikten sonra buradan e, Gelişmiş modu aktif ediyoruz arkadaşlar sonra buradan çıkıyoruz Buna tıkladığında ID'ye kopyalar seçeneği gelir ID'ye kopyalarızdan sonra geliyoruz buna ID'mizi yapıştırıyoruz. Sonra şu parantezlerimizi açıyoruz. Ee, buradan da gelip kapatıyoruz şu Evet, sonra Ctrl Z diyerek de kaydediyoruz arkadaşlar. Yine nodebot evet, nokta js. Ha, giriş yaptım. Burada sadece biz selamünaleyküm yazdığımızda bize tek cevap verecek başka kimseye cevap verecek sunucuda olan diğer kişilere cevap verecek arkadaşlar şimdi size onu, onu da göstereceğim ee, başka bir hesapla giriş yapayım ben en iyisi. giriş yaptık arkadaşlar bakın şimdi ben ikinci hesapla SAA yazıyorum bakın gördüğünüz gibi cevap vermedi tekrardan girip buradan bir sefer, uygulamadan bu sefer SAA yazayım Bakın bot bana cevap verdi ama öbür diğer hesabımda cevap vermedi. Tamam her neyse bu videoda olsa bu kadar arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.